çi et ve çi balık tüketmek kimi zaman vücudumuza çok zarar verir. Çi eti Türkiye'de özellikle biz çiğ köfte şeklinde alırız ve çiğ köfteden parazit bulaşımı çok fazladır. Parazitlerle sanki çok karşılaşmıyormuşuz gibi düşünülür ama öyle değildir. Örneğin Kadıköy'de yapılan bir taramada İstanbul'da %5 parazit tespit edilmiştir. Gazi Osman Paşa'da yapılan başka bir çalışmada %14 parazit vardır. Bazı çiğ etin çok yenildiği, çiğ köftenin çok yenildiği doğu ve güneydoğu illerinde bu parazit miktarı %70 ve %80'lere kadar çıkabilir ki bu bunlar çok büyük oranlardır. Çiğ balık tüketimi eskiden Türkiye'de pek yoktu ama suşi ile beraber ülkemize girdi. Eğer ki profesyonel merkezler bu suşiyi yapıyorlarsa problem değil. Ama daha çok butik yerlerde özellikle yazlıklarda yapılan suşileri yerken çok dikkatli olmak gerekir. Suşi taze balıktan yapılmaz. En az 24 saat buzdolabında bekletilmelidir içindeki parazitlerin ölmesi için. Çok taze, bugün denizden aldık, taze hazırladık bu suşi dedikleri anda ondan uzak durmanız gerekir. Çiğ köftenin içine baharat koymak İçindeki parazitleri öldürmez. İstediğiniz baharatı hangisini seçersiniz seçin koyun. Yine parazitler orada durur ve çok ağır parazitik enfeksiyon yaparlar. Sadece bağırsakta yaşamazlar. Bazen kaslara bazen de karaciğere yerleşir bu parazitler.